Uhuhuuu, limon bak. Evet. Uh, Merhaba uluslarım, ben Serdar ve GTA 4'e. Hoş geldiniz. Uh, şu kanalına bak, şey bakıyor. Nereye bakıyor? Evet, şu tarafa bakıyor. Yine elimle gösterdim. Çok bir işe yarayacakmış gibi. Her zaman, neden burada doğduk ya? Evet sadece PB görevi var, Phil görevleri var. Güzel, oyunun sonuna yaklaşıyoruz gittikçe bu da beni mutlu ediyor çünkü GTA 4'ü bitirmiş olmak istiyorum yani. G GTA 4'te bu kanalda, bu kanalda, GTA 4'te ben bu kanalda bitireceğim abi ben bunu kafaya taktım yani bu kanal kalmayacak benim GTA 4 oynadıktan sonra. Haa güzel şey çalmadı. İyi bakalım güzel Phil burada buradan işaretleyelim ha, ama benim sarım azıcık cana ihtiyacım var diyeceğim ki zaten burada silahçı varmış. İyi. Evet. Ee, bu kanalda GTA 4'ü bitirmiş oldum Efendim, kimsin? Hiko, <gülüyor> Merhaba Hocam. Sen Sen neredesin peki? Tamam, sen de oradasın. Güzel. Hemen ona gitmeyiz. Önce Filbel'in görevlerini yaparız. Filbel kimdi? Ne, ne yapıyordu? Filbel mafya mıydı? Çeteci miydi değil miydi? Neydi? Hiçbir fikrim yok. Bakacağız, göreceğiz. Ne diyecektim diyemiyordum sürekli ya. Ha bu kanalda GTA 4'ü bitirmiş olmak istiyorum. 3'ü de bitireceğiz. 4'ü de bitireceğiz. Vice'i bitirdik, San bitirdik, 5'i bitirdik. 3'ü ve 4'ü de bitireceğiz. Belki zamanla diğer GTA'larda küçük küçük yavaş yavaş oynarız ama çok da gerekli değil. Onu yaparsak herhalde, olan canımız çok sıkıldı. Oynayacak da pek bir şey bulamıyorum, hadi onları oynayalım falan deriz, bilmiyorum, bakalım. Bu arada Yakuza serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları lütfen şey yapın. Bir arkadaşım önerdi bana, bunu da oynayabilirsenin gibisinden. Ben de dedim, okey güzel, keyifliyse oynarız. Bakalım, azıcık uçuk kaçık bir oyun galiba. Çekilirsen hanımefendi harika olacak. Okey. Neyse GTA üçteki gibi hemen alev almayacak araba. O yüzden biraz daha rahat olabiliriz. GTA 3'ü gerçekten kabus yani benim için. GTA 3'ü ilk kez oynamaya kalkıştım da. Bir bölüm yaptım sonra bırakmıştım. Çünkü gerçekten oynayamıyordum yani. Dedim aa böyle böyle olmaz. Gerçekten böyle olmaz deyip oynamayı bırakmıştım. Bu köprü mü ya? Şu an köprüde miyiz? Yok. Hayır geldik. Efendim Metal Jacob. Ulan sen şey yapacaksın da ben hayır mı diyeceğim. Geliyorum hadi bakalım. Hadi bakalım buradan da Little Jack'a gideceğiz. Oo, bir saat içinde ben oraya varacağım ha. Aha. Abi bir saat içinde ben oraya varacağım. <gülüyor> öylece. Öylece. İyi bakalım. Az sonra geç kaldın falan derse hiç şaşırmam. Oraya gidene kadar... İptal ediyor falan, ''Hocam bir saat bekledim, iki saat bekledim, yapacak iş güç var.'' deyip İptal edebilir gerçekten, polise vurmasak harika olur. Peki neden şey yap? Birisini mi ezdim ben yine, ne oldu? Bir yıldız kazandık. Nico, cenazede yaptıkları için teşekkürler, sen çok iyi birisin, çok kurnasın ha. Seni Katie ile konuşurken gördüm, benden bir şey ka kaçmaz. Çok ilginç bir insansın sen, peki. Polislerden kaçmaya çalışırken de senin mesajını okumaya çalışıyorum, böyle de kıymet veriyorum sana. Evet, polislere karşı bu hareketi sana bir daha yapamayacağım. Güzelce aradan sıyrıldım, bunu bir daha yapabileceğimi sanmıyorum. Yok yani, bu istatistiksel bir şeydi. Benim kadar kötü araç sürücüleri bile bir noktada bu hareketi yapabiliyor. polisler peşimi bıraktı ya. Yani bu kadar kötüs bir şekilde sürdüğümü görünce ulan yazık zavallıya deyip bıraktılar ya. Arabanın önünü mızrağa benzettik. Geldik mi şu an? Neye geldik? Dylan Sokak. Aynen gelmişiz. Hızlı geldik ha yani. Kaç dakika kadar araba sürmeye çalıştığını bilmiyorum ama Abi, bu kadar kötü durumda olunca sağa sola çarpamadım tabii ki şey yapamadım. Little Jacob. Gel hocam. Arabaya neden girmek istemeyebileceğini anlıyorum. Ama sefer, rahat ol. Yani rahat da o, dikkatli ol abi. Dikkatli ol. doğaçlama yaparız. Bir şekilde çözeriz. Aa geç kaldım deri bana. Ulan şerefsiz. Ya. Şehrin başka kısmından geldim. Hayvan herife bak. Seni tavukçuya götüreyim. A seviyormuş lan burayı bu herif. Onun kalk, kötü bir yerde lan. Eni tavu burası yapıyor, diyor. Şerefsiz, geç geldin diyor ya. Geç geldin dedi ya. Geç kaldı dedi bize. Oğlum iki ada ötüden geldin lan. Pasaport kullanın buraya gelmek için. Pasaport, ya öyle bir şey yapmadım da. Ben gerçekten şehir değiştirmek için neden para ödemedim ya? Sanırım Fark farklı yolları kullanabiliyoruz. Oh be, şuradan uçmak vardı ne güzel. Ama öyle bir şey yapmayacağız. Onun yanında trafiği tıkayarak ilerleyeceğiz. Geldik hocam. Hocam bak yukarı korku filmi izlemeyi falan çıkmam yani. Ben de söyleyeyim önceden. Görüşürüz. Seni de görmek güzeldir Rasta. İyi miyiz? Tamam mıyız? tam mıyız? Tamam kaydet. Little Jacob ile aramız iyi oldu mu? Geç kaldın dedi ya bize. Sinirin bozuldu ya. Hadi bakalım, yeniden Phil e gideceğiz. Bu araba güzelmiş ama ben bununla gitmek istiyorum özellikle. Çünkü ben başımı belaya sokmak istiyorum bu arabayla gidip. Şimdi bir taraflarım kaçınıyor. Bir taraflarımı aleve verip çıplak bir şekilde koşmak istiyorum ben caddelarda. Ben öyle bir insanım, beni böyle bileceksiniz. Şimdi bunu gerçekten hayal etmenizi istiyorum böyle görsel bir şekilde. Görsel yanını kuramazsanız hiçbir anlamı yok. O yüzden önemli. Ben şuradan gideyim. Aaa ne güzel ben var. Yanıma geldi. Umarım hala ilerliyordur. Hala çalışıyor. Ama biraz sonra çalışmayacak gibi bir havası var yani. Biraz sonra çalışmayı durduracak gibi bir havası var. Bence bir noktaya kadar gideriz. Bence bir noktaya kadar gideriz. Gittiği yere kadar götürelim hadi bakalım. Hadi hadi biraz daha gidersin be. Hayır, hayır, hayır, hayır. Çekilecek atla koş oğlum. Koş lan. <gülüyor> dayanamadı. Güzelim dayanamadı. Aa o da patlayacak şimdi. İçerideki öldü mü acaba? Aha. Aha. Bay <gülüyor> bay. Oo, oo, Ne yapmışız arabaya? Güzel ben buradan çıkarım artık. Geldik bakalım gelelim kamyon acilisi A ah Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry, the guy with the hat? No, the guy with the, you know, the. the, beep, the poop. Yeah, the guy with the. Uh -huh. uh, and the. Yeah, that guy. Yeah. Okay. Heard, so be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil. See, that's the thing. I kind of know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now. Business is really taking off. I don't want any distractions. Well, as you can see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do Yeah, put him. Sure. Good to meet you. Yeah, come here. The have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over. Time. Okay. Wanting to offload it at any price the tickets cost to something whover so it is take it from them it's loaded into a truck going to franklin street in west um. get a hold of it and give me a call sure but mr bell it's going to cost you you got it no problem okay great say nice stereo you got that phil thanks nice. yeah so phil you'll be here from yack's wife what kind of question is that just her, get the hell out of here <laughs> <gülüyor> Okey. Ben bineyim o Ben bir... <gülüyor> Kork. Yakala. Patikaya git. Gidelim. Bir güzel balar vardı sanki. Sarım ee, evet, Triada karşı geleceğiz. Wuzi'nin soydaşları. İyi bakalım. Bu şey çok canlı ya. Bu İnanılmaz bir şey. 2008 yılında çıktı oyun ve şehri hala canlı. 2008 yılı demişken, eski bilgisayardan bazı hard diskleri getirdim ve bu bilgisayara taktım. Ki biraz daha yerim olsun diye. Hafıza olsun diye bilgisayarda. Ve 2008 yılında yüklediğim Assassin's Creed duruyormuş bilgisayarda. Yani Assassin's Creed. Bu ilk Assassin's Creed. Onun kendisi hangi yılda çıktı bilmiyorum sanırım. Onu aldığımda 2 vardı. İstanbul'da geçen vardı. Sanırım Revelations o. 3 çıkmak üzere miydi bilmiyorum. Öyle bir şeyler. İlginç bir durum yani. bilmiyorum. Paketim almaya geldim ben? Ne olur ne olmaz şu tabancayı alalım elimizde. Çünkü bam bam bam diye vurabiliyoruz bunlar Harika bir silah. Aa bayağı Okay. İki, üç araba geliyorlar abi. Ben tek başıma mı geldim buraya? O ben neymişim? Lütfen Nico benden önce çıkıp şey yapma en azından ben bir şey yapayım. Oh ho ho 5. araba mı geliyor orada? Okay. Ah! Herkese nasıl da patlattım ama. Siz ak 47 derle geliyorsunuz ha? Etrafını sardık. Etrafımı sarmadınız oğlum. Azıcık bir gözlem yeteneğin varsa gel bakalım sen buraya. Ben şunları o oh neden küfür ediyorsun amver? Onların malına çöken sensin. Madem öyle, dur bakalım, gel. Onun mi gideceğim şimdi? La araba açık oğlum! Araba açık lan! Oğlum araba açık! Niko! Niko! yaktı beni yine Niko! Yaktın beni Niko, yaktın beni. Hocam ben ben ben ben ben ben. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Ulan Niko o kadar ağırsın, o kadar saçma davranıyorsun ki bazen. Canımı çok sıkıyorsun yani Niko. Aha Niko vah Niko. Ah bazı sorunların var Niko, bazı sorunların var. Bazı belli başlı sorunların var. Onları aşmakta azıcık zorlanıyor gibisin. Ne yapmamı bekliyorlar? Ya. Ha, bunu mu yapmam gerekiyordu yani? Gerçekten mi? Aracın üstüne şey yapmak için boşluk tüsünü üst üste bas. Aracın önüne geç. Nasıl yapacağım onu? Okey. Çık Niko çık. Lastik top gibi sallanıyorsun Niko. Taksi önüne geçmek için W kullan. W kullanıyorum. Anladım. Araç viraj alırken S'ye basayım anladım. Şerefsiz seni. O kadar şey yaptım sana. Vurdu şerat aynen. Sevmiyorum ha, Bazen bu oyunun şeyini sevmiyorum ya. Yani zorluyor abi. Görev tasarımları iyi değil yani bu oyunun. Hikayesi iyi olabilir. Şey iyi olur ama görev tasarımları çok zorluyor. Bir sanırıyorsun görev tasarımlarına bakın. O kadar çeşitli o kadar fazla şey var ki. Bir GTA 4'e bakın. Çok e, boğucu bir görev tasarımı var. Sürekli tekrarlıyor. Aynı şeyleri baştan baştan yapıp duruyorsunuz cislilik sağlamak istediği noktada ise sadece zorluyor sizi. Hani bakın şu adamı öldüremiyorsunuz. Şu aracı durduramıyorsunuz gibi. Bu kısmı ben sevmiyorum. Bir de bu bana özellikle bu beni özellikle kırıyor. Çünkü neden mesela San Andreas'taki bu kadar başarılı görev tasarımlarından sonra bu kadar müthiş bir şeyden sonra yeniden indirgiyorsun ki bütün oyunu. Onu anlayamıyorum. Acaba San ki bazı görevler özellikle zor mu geldi? Bu mu yani? Bilmiyorum. Veya oyunun shooting tarafına mı önem vermek istediler? Neyse, durma neyse pek şey değil yani. Biz biraz zorlayacağız. Sırf o aksiyon, van üzerindeki aksiyon sekansını yaratmamız için adama vuramadık, aracı durduramadık, şey yapamadık. Anladım. Görüşürüz hocam. Neyse bu böyle yani. Oyun hala seviyoruz ama. Sanresin sanresin olmasının bir sebebi var. Aa motor varlar. Okay. Umarım ölmeyiz diyerek. ilerleyeceğiz şimdi. Başlatmak ister misin Niko? Motor kaybetmedik. Orada duruyor. İşiyor musun oraya? <Gülüyor> Niko dostum sana güvenmiyorum bunun oturduğu ...şey yapma konusunda ama bir motoru bize verdiler. O yüzden ben de şey yapacağım. Okey. Bu ne lan? Silahçı mı? Silahçı yine de değiştirmişler şeyini. Yok bu silahçı değil. Bu ne? Katil mi? Katil ne? Gidelim bakalım katil. Katil ne oğlum? Bir şey mi oldu acaba? Telefonla araması... Telefonla bizi ararken bir şey mi söyleyecekti, bir şey mi yapacaktı? Efendim, Bell. <gülüyor> Jimmy <gülüyor> Peaky mi <'im> ya? Aaa! <gülüyor> Jimmy şey, Peregrino mu? Ya, oyunun başından beri... Pegorino, aynı. <gülüyor> Motoru almayacağım. Boş, boş ver, sağ. Motor almıyorum. Polis arabasını çalıp, ondan sonra Burger King'e falan mı girsem? Efendim, ben Ne diyorsun? Jimmy ile bulaşımda biraz adam gibi kafetki, kıyafet giy, falan... Neyse işte, anladım. Ya çok cinsiyetçisin, fil. Pegarino. Pegarino mu? Pegarino mu? Geberino artık. Her neyse, onunla tanışacağız. Yani Mikael Faustin tanıştığımızdan beri... ...adamın ağzını burnunu kırdığımız... ...kişiyle. Çöte lideriyle. Çok tatlı geçecek eminim. Sanırım oğlunu öldürdük emin değilim. Hatırlamıyorum ama sanırım bir noktada oğlunu öldür öldürdük onun. Acaba DBT ile olan ilişkileri nasıl? İlginç. Evet oyunun gerçekten climax noktasına ulaşıyoruz yavaş yavaş. Yaklaşıyoruz. Geliyoruz. Final bölümü yakındır. Ne kadar yakın bilmiyorum ama tabii yani belki bu yıl, belki gelecek yıl. Yok ya bu yıl final paraız gibi geliyor, bilmiyorum. Ben gitip önce şu şeyi yapmak istiyorum. Katil yazıyor abi. Katil yazıyor. Katil ne, ne katil o kim o? Bir şey değil mi? Şu an canım, şeyim falan da az. Zırdım falan da az. Keşke bir gitseydik aha katil evet gerçekten de bir şeyler var Bu ne lan Tabancamı elime alayım Suni göl mü Merhaba ben film bir arkadaşıyım diyor. Senin kim olduğunu biliyorum dostum. Sen paranın peşindesin. Şehirdeki herkes gibi. Senin olay ne? İnsanlar bir şeyin icabına bakılmasını istediğinde bana gelirler. Benim de senin gibi birisine ihtiyacım var. Bir işin icabına bakılması gerekiyor. Benim için bir iş hallettiğin zaman benim cep telefonum var. Ama özel ayrıntı var mı? Fil güzel bu konuda. Anladım. Tamam. Zaman sınırımız var mı? Oooo icapçı mı? İlgili kişi sana her iş için silah ve çelik yelek verecek. Güzel. Buna ihtiyacımız vardı. Hedefe git. Ne hocam. Ben izinle şunları alayım. Son derece normal şeyler bunlar. Arabaya atlayayım bir de. Nerede bunlar? Orada. Yakında bir yerde hiç şey var mı acaba yemekçi? Yolda görürüz. Yolda varsa Clakinbel. Ya burgerci falan herhangi bir şey varsa bu ne? Yeriz. Ama sarım yok gibi. Oğlum ben ben olsam buraya ben de açmam. Sen bölgesi bölgesika buradasın. Gentilmenler Kulübü var. Ama onun dışında Reklamı var ama kendisi yok. Tamam çok e, sıkıntı değil zaten. Hedefi vur. Hedef hangisi? Hedef o. Aaaa! Polise bak! Kapattım onu diyor. Müşterim mutlu olacak bunu duyduğunu. Daha fazlasını istersen Beni oradan arayabilirsin diyor. Oooo! E, yapalım biraz ya! Sırf keyfine. Benim gerçekten bir... Bu ne? Jimmy Pegorino. Geri, Geriye de gidebiliriz ya. Hadi geriye gidelim. Polisler. Aa polis istasyonu var burada. Normalde polis istasyonu arasak, arasak hiç bulamayız. Ama hiç istemediğimiz kadar fazla gördük bir bölümün içinde. Aa tamam. Çünkü şey de burada. Bence ben bunları aynen böyle devam edeyim. Merhabalar memur beyler. Kolay gelsin size. Hayırlı günler. Hayırlı geceler. Alacağım o kızıma. Hocam hayırdır? Masa üstesi var umarım. Aa, masa oyunun size çok az geliyordur size şu an. <gülüyor> I never did I was always well-behaved <laughs> like but nothing more, of course, like like <laughs> the is, I think I should make some changes in my life. Stop with the drink, put it down. Stop hanging out with the wrong soul. Uh-huh. anlaşıldı anlaşıldı <Gülüyor> ha Diğer your alacağım. told oh to Anladım. An Kız kaçıracağız. Anladım. İnternet kafe gidelim, gidelim. Aynen, en gürültülü, en dikkat çekici şekilde yap dostum. Ya yani ne de olsa bir tarafımızda e, polis istasyonu, diğer tarafımızda hapishane yok değil mi? Arkada polisler, önde polisler var. Şu an hareket edemiyorum. Belki yavaş yavaş. Ah, oh be. Güzel. Ha, Eski usulü kızı <gülüyor> GTA'da böyle bir görev yapacağımızdan inanamıyorum gerçekten. Bir de sanırım gerçekten bir mafyanın. Bir çeteci liderinin kızı. GTA 4 bunun hakkında. GTA 4 çeşitli e, mobsterler hakkında. Ama mobster'ın Türkçe'ye de ne oluyor acaba? Çevrilmesi lazım diyecektim ama illaki çeviriliyordur. Çetecidir herhalde ya, bilmiyorum. Eskiden ne derlerdi ki? Tabii bizim tarihimizde illaki şeyler vardır. Ne bileyim, kapıdayılık yapan, haraç toplayan tipler, kişiler, örgütler falan. Onlar ne deniyordu acaba? Ben böyle bir araba olması o pembe arabamı satmam ama. Pembe arabayı almam affedersiniz? Pembe arabayı satarım tabii ki böyle bir arabamı. Hayır, ben pembe arabayı da satmam. Dursun orada. Eğlencesine. Kendi evimizin interneti olmadığını inanamıyorum yani gerçekten. Ben buraya geleceğim. Diğerlerinde şişe var hala. Posta kutusu mu? Ne ki bu? Melike Belic. Seni düşünüyorum. Aklımdaydın. Canım oğlum. Aklımdaydın. Yazmayı düşündüm. Kuzeninden güzel bir posta aldım. Florian Kravici tekrar gördüğünü söyledi. Dediği gibi profesyonel göççi oldu mu? <gülüyor> Her zaman garip bir çocukla. Roman çok iyi bir kızla beraber olduğunu senin de yakın zamanda bir şeyler ee, olabileceğini söyledi. Ben bir şeyler olur umarım. Ben de kendim ben de büyünce bir şeyler olmayı istemiştim. Burada her şey aynı. Ekinler büyür, ülke batmamak için direniyor. İngilizler gelip tatil için ev alıyorlar. Gelip kalmıyorlar bile. Politikacılar tartışıyor, işler değişiyor. Çok şey yaşadım. Hayatımızın belirsizliği sürekli kafamızı karıştırıyor. Özgürlük nedir? Demokrasi nedir? Bilmiyoruz. Gerçi bunun gerçek hayattaki olaylara inanmıyor değiliz. Sanırım Türkiye'den yazıyor. Amerika'da insanlar daha acımasızdır diye düşünüyorum. Dünya gerçekleri gördü. Cumhurbaşkanı Lütön aptala benziyor. Tanıştın mı? Roma onun Plana Prestige diziliği için çalıştığınız... Aha, koltuk sahibi dostlarım varmış. Bu var. Ne? Tvoya Volhena Ma Maika. Anladım, annem. Anacığım, bilim. Anacığım, yazdığın için teşekkürler. Amerika'da hayat fena değil, endişelenmene gerek yok. Keşke Roma'nın hayal peşinde koşmayı bıraksa da beraber takılsak. Her şeyi uyduruyor, neden bilmiyorum. Hayatındaki tek gerçek kadını, onun dışında her şeyi yalanlarla dolu. Ha, hayatındaki tek gerçek kadını... Onun dışındaki her şey yalanlarla dolu. Florian kreviç dışında. Onu da, onu da gördük. O çok farklı birisi. Evet anam benim. Bunlar böyle. Buraya da girelim. Araçları göz at. Bu sanırım. Aynen. Artık telefon rehberinde kızın numarası kayıtlı bilgisayarın başından kalkabilirsin. Log out. Ben bir çete kardeş mi? Böyle mi not aldım gerçekten? Tamam. Ara bakalım. 8 ile 21 arasında. Babbage Trabi'ye gelin. için bir için buluşmak üzere evine git. Hemen gideriz. Şimdi seslere ve... ...görüntüye çok dikkat etmeyeceksiniz. Onlar değişebilir. Bu okay. Bu iyi iyi bir şey, kötü bir şey değil yani. Uygun bir şey. Mesela bu okey yerine bu bir şey demek gerekiyor. Ya, tamam fazla keskin bir sözcük. O hemen buradaymışsın be. Merhabalar geldim. <gülüyor> Aha, teşekkür, evet, teşekkürler. Teşekkürler. Selim geri bu noktada salıp ben şey yapacağım. E, okay. Bize nasıl bir cahil olarak görüyorsa artık İtalya'dan geliyoruz biliyor musun? O da e, güneyde yani Avrupa'nın güneyinde. Avrupa diye bir yer var, güneyde var. Böyle bir şey yani. Güney var, kuzey var, doğu var. Güneş doğuyor batıyor. Okay. Hı hı. Hı. Hı -hı. Hı rahat rahat like it's konuşmaya devam edelim. Güzel bir sohbetti. Beni kesinlikle istemeden. Adam kaçırma zamanı geldi. Gracie'yi eve götür, Okay. Sohbet muhabbet kesilince... Ya abicim! Evet. Belki yani, arabanın içindeki Niko aptal aptal davranıyorsun Niko. You Aptal aptal davranıyorsun gerçekten Niko neden dün söyledin ki? Söylesene abiciğim seninle ilgileniyorum diye. Sen arabayı almaya geldim ama sen daha seni daha çok sevdiğim gibi falan bir şeyler söylesene abi. Araban çok güzel ama senin güzelliğine yakına, yakına yaklaşamıyor bile falan desene. Yakınlaşamıyor bile desene. Cık cık cık. Arabanın farlarından daha fazla ışık saçıyorsun falan desene. <gülüyor> Lan <gülüyor> Bak bu güzel bir görev tasarımı mesela. <gülüyor> Nico gözümden düştün hocam bir görev içinde gerçekten sağlam düştün yani gözümden. Fermitl <gülüyor> Jacob. hiç hiç I Oldu mu şimdi? Little Jacob a bir gentlemanler kulübü sözümüz oldu artık yani. İnanılmaz. Kızı eve götür. Okay. Sıradan bir cumartesi akşamı. Öyle değil tabi. I'll take this piece of ass. Guys... The better be worth the trouble. Kötüsün şuan, Niko. Well, better pay quick. I hate to think of the fight put up if you try to cut fingers off. Grace, hello, check. E, aramak isteyen var mı? Aramak isteyen beni bölmek isteyen Gordon has the bitch. The Thanks, Nico. Ve dostlarım çok teşekkür ederim GTA 4'ün bu bölümünde benimle birlikte olduğunuz için ee, yorumlarınızı ve ee, like'larınız için de teşekkür ederim. Eee, açıklamalarda bir takım konu başlıkları var. İlginizi çekebilecek, sizin sevebileceğiniz şeyler var. Oraya da bakmayı unutmayın. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle bay bay.